Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Datça'dan ayrılıp dirsek büküne gelmiştik. Eğer izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Bu bölümümüzde dirsek bükünün güzelliğini izleyip Eda Şef'ten barbunya tarifi alacaksınız. Nihayetinde dirsek bükünden Bozburnu'na gitmek üzere ayrılacağız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kuyumuz nefis. Gene harika bir sudayız. Bütün hisar önü böyle ya. Yemin ediyorum böyle yani. Şurada makiye kıçını bağladım. Hiçbir zarar vermeyecek şekilde bağladım. İnanın gelmiyoruz dağlata. Bir balıkçı komşu geldi. gidiyor? Ne gidiyor? Arıyı kurtarmaya çalışıyorum. Bir tane arı. Canlı var. mı? Baygın gibi. Bazen kurtuluyorlar. Suni teneffüsle dene? ne? Ehe, o kadar değil. <gülüyor> Arıları yaşatmalıyız. Evet. Şimdi bu çöp biraz biraz değil arkadaşlar. Bunlar meltemle, yani tabii denize atılmış işte görüyorsunuz. Meltemle geliyor bunlar kışın. Yani bunu birisi gelip sahile atmıyor. Bunu deniz çıkartıyor kışın. Denizdeki çöpler bunlar. E aynı şekilde saldıkları falan da çıkartıyor. Bunlar denizin içinde beklemiş olan çöpler. E zamanla deniz onları kusuyor. Bakın şöyle kıç alatım var. Yani bir şey olmaz buralarda. Öyle bir bir şey. E gördüğünüz gibi boş bir alan. Bunun ilerisinde de böyle bir alan var. O ileri alanda bir restoran var. Burası ise gayet bakir. Bozburun yarım adası burası. Kendi koyumuz gibi bir şey şu anda. Tatlı bir yer. Mert arkadaşımız orada ne yapıyor? Mert ne yapıyorsun? Mangal Mangel yakıyor bizim için. Tabii ki kıyıda taşların üstünde. Ve pratik mangal olduğu için çöpümüz, çerimiz kalmayacak hiç merak etmeyiniz. Sanırsam şu anda patlıcanlar közleniyor. Kokusu geldi vallahi burnuma. <gülüyor> Şu an patlıcanlar közleniyor. Patlıcan patlıcan. Patlıcan patlamayacağım. Eda tereyağlı patates yaptı. Ben ateşi dışarıda yaktım. Böyle bir koy varken. Uh patlıcanın içi patladı. Vallahi acayip ha. Hakikaten adı gibi patlıyor. Altında soğanlar var. Onları da bir çevirmem lazım. Bugünkü kahvaltı manzaramız şöyle. Denize bakan lojalı bir yer bulduk. Evet. Lojalı ve lojalı. Yani bardağı doldurup içeceğim yakında olacak. Selamlar. Bugün barbunya tarif vereceğim size. Ben Datça'da ala barbunya buldum. İki türlü oluyor barbunya. Bu tarafta genelde bunu yiyorlar bizim Antalya'da beyaz barbunya olur bu daha güzel daha yumuşak oluyor ee, ama bulamazsanız da tabi ki ala barbunya ile idare edeceksiniz yarım kilo falan yeterli şöyle bolca zeytinyağı koyuyoruz Zeytin da neleri e, kavuracağız bakalım piyazlık bir tane soğan doğruyorsunuz piyazlık yani dik dik tamam mı 4 tane sarımsak buraya soydum bunları da ince ince kıyacağım sonra Havuç bir tane havucum vardı yeterli zaten şöyle bunu da soydum ve doğradım böyle bekliyorlar suyun içinde bekliyor çünkü kararmasın diye Biraz da domates rendesi koyacağım benim hazırda vardı sizde yoksa bir tane rendeleyebilirsiniz bir iki tane hatta yakışır Bayağı bakın bir parmağa yakın Yağ koydum Bol bol olsun zeytinyağı. Lezzetini verecek o. Sarımsakları ekleyeceğim. Nasıl kokuyor Mert kaptan? vallahi mis gibi bir koku yayıldı ortalığa. <gülüyor> Sarımsakla soğanı ben çok severim zaten. Evet. Bu yemekte bir özellik var arkadaşlar ben Hı. bunu çok severim. Eda'nın en sevdiğim yani de lezzetlerindendir. Bu biraz meze yani. Yemek demeyelim aslında. Bir nevi. Bu barbunya önemli bir şey. Bunun ana kaynağı zeytinyağı. Yani zeytinyağından geliyor bunun tüm tadı. Ya Öyle lezzetli oluyor ki bunda böyle bir pamuk gibi böyle bir, bir ne bileyim lokum, gibi, pamuk gibi pişmaniye gibi bir yumuşaklıkla <gülüyor> İnanılmaz güzel bir zeytinyağının böyle kokusuyla ona soğan, soğanla sarımsak dağılıyor, ekleniyor. Bir gün bekleyince hatta daha güzel oluyor. Ya Bu acayip bir şey oluyor. yani Hakikaten samimiyetle de söylüyorum bunu. Bu efsane bir şey olacak. ya. Hep o öyle oluyor yani. Bir de tabii köy zeytinyağı. Ne bileyim köy domatesi. Bunlar şey köyden. Evet. Ee, pazardan bargain ya bir tek yani. Onlar nefis oluyor o yüzden. Evet biraz daha gördüğünüz gibi domates rendesi koydum. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. 2 tane domates rendesi <gülüyor> yeter. Bekliyorum birazcık barbunyaları ekleyeceğim. Evet, dede barbunyaları da ekliyorum. Dediğim gibi beyaz olsa çok güzel olurdu. Tuz koyacağım ve birazcık da asidini almak için bir tane şöyle küp şeker atacağım. O kadar ondan sonra altını kısacağım pişmesine yakın unutmayalım pişmesine yakın havuçları ekleyeceğim havuç çabuk pişer çünkü boşuna şimdiden öldürmeyelim su ister ekleyin ister eklemeyin aslında hiç eklemeseniz daha iyi şu anda çünkü domatesin suyu yetti benimkine ee, ama böyle hani birazcık bir küklemancık eklemek istiyorsanız tamam şöyle ekleyeyim biraz ama lütfen üstünü çok geçirmeyin, çok aşırı sulu sulu olmasın. Bu arada birisi beni de çekti, ürüp bitiyor. Evet, Mert'in yine keyfini görüyoruz. Eda de Mert keyifte. O ne şimdi simit? İşte yaz reklamı yapıyorum. <gülüyor> çok şükür unicornum kurtuldu bu sayede. Simitin neyle? Simit benim. Flamingo'ya bindirmiyor beni arkadaşlar, şikayetçiyim. Flamingo'ya bindirmiyor, git diyoruz bu simide bin diyor ya. Yürü git Yazık hadi, hadi hadi çocuğum, eğiline dur. Bay bay. <gülüyor> Yumuşayınca şöyle... O ustalarını da ekledik. Artık bu son safasıydı. Simar pişecek, soğuk soğuk yiyeceksiniz. Üstüne böyle bir maydanoz kıysanız, limon sıksanız muhteşem olur. Rakının uzunun yanında bomba gider. Afiyet olsun. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Acayip güzel bir renk. Mert küçük dünyasında küçük makarnasıyla eğlenirken Hiç de bile. Kocaman şişme simidin var. Uydurma. Pratik ama. Bu sene Mert'e şişme simit aldırdım. Zira Eda'nın ilk Çünkü benim unicornumu patlattı geçen sezon biliyorsunuz ki. Artık havası sönüyor gazavallı unicornum. Flamingoma da, Flamingo da binmese iyi olur. Bindirtmiyor bana. Flamingoyu bana bindirtmiyor flamingoyu. Bindirtmeyeceğim çünkü patlatıyorsun. Şurada bir oklu kirpi var, çok tatlı ya. Size nasıl çekeceğim biraz? Kocaman, zaman? kocaman. Çok güzel bir hayvan. Bayağı büyük. Ah keşke daha net çeken bir şeyim olsun. Neyse bu arada nefis gün batıyor yani dirseyin en güzel yönlerinden birisi nefis gün batımları. Şu an sahil güvenlik bakın o ışıkları yaran tekne mavi kırmızı ee şeye bakıyor ağaçlara bağlanmış mı kontrolü gibi bir şey yapıyor e, Ayrılacağız artık yüksek bükünden Bozburun'a gideceğiz önce limana oradan da Bozburnu herhalde kiseli veya çeşitli e, demir yerlerine bakacağız. Orada biraz takılacağız. Şimdi kıçtan bağlayayım Kareye içime tuttuk kıçtan. Bunu çözmeye gideceğim.